Hepiniz yeni bir videoda selamlar millet. Bugün sizlerle birlikte bravo yeni bölümünde bölümde beraberiz. Umarım güzel videolarımın bir, videodur, bir olur. Aslında bu video bir MTA San Andreas videosu olacaktı. Ama ve lakin, e, ben bilgisayarı formatlamak zorunda kaldım. Çünkü e, virüs dedik. Ama fark ettim ki ben iyi ki bilgisayarı formatlamışım. Ne dedim lan yani ben? Boyunun sesinden sesim geldi. Ben iyi ki bilgisayarı formatlamışım. Çünkü şu anda acayip bir şekilde hızlandı. Gerçekten fazla virüsle olmuş bilgisayar. Şimdi videoda da daha iyi bir FPS göreceksiniz. Kasma donma hiçbir şekilde olmayacak. Mis gibi şu an akıyor yani. Evet şu an birazcık oyuna fokuslandım ama yani gördüğünüz gibi burada Bir. Bu adam okuma kolay arkadaşlar. Bu el çok güzel geçecek çünkü bu adam çok rahat okunuyor. Aa lan obiistem mikrofon ayarlarını yapmadım. Ay Tamam mı? Bakayım. Tamam. Mikrofon ayarları varmış kendiliğinden. Bu arada bahsettim mi bilmiyorum ama yineden bahsedeceğim. Bahsettiysem, bahsetmediysem de bahsetmem gerekiyor. Yeni bir kamera aldım. Yani bu ne demek oluyor? Ama bu yandan da kötü görüntüden kurtuluyoruz. Kameramız Everest'in HD001 adlı kamerası. Ee, biliyorsunuz belki Everest'in hem yat uygun 316 TL midir neydi? Hem de 1080p. Evet, güzel bir kamera. Allah şükür ışığımız var. Hani flash light yok değil. Çok şey almıyor ama bana açık... ne oluyor lan? Açıkçası gerek diyor flash light'a. Çünkü ışığımız var. Gördüğünüz gibi şu an yüzüne vuruyor. Kameramız kontrastlı bir kontrast kontrast mı? mıydı? var Hatırlamıyorum. Uykusuzluğum biraz kusura bakmayın. O tarzda bir kamera arkadaşlar. Ee, ve güzel bir kamera. Ciddi anlamda. Ben hoşuma gitti fiyatına göre bahçeliyorum. Tabii. Siz de göreceksiniz zaten. Ben bu kamerayla tam ekran yapamıyorum kamerayı. Bir yayında olsun, bir duyuruda olsun tam ekrana geçemiyorum. Sıkıntı yapıyor bana bayağı. ay ay kaybettim Şuna hemen oyuna odaklanalım. Yani dediğim gibi ee, bir görüntü olsun. Hiçbir şey alamıyorum kamerayla şu an bir kamera yani. Laptopun kamerası zaten. Aa aşağı basmıştım ya. Özmüştü aslında. Allah Allah işlemedi. O oh shit, What the fuck boy, neyse arkadaşlar. Bu video bu kadardı. Çünkü şimdi şaşırmış olabilirsiniz afiyetle ama e, bu video böyle az olacak. Bu bir rank e, sıfırdan elmas videosu değildir. Bu bir duyuru videosudur. Hani kanal bir haftadır boş. Nedenini söyleyeyim diye video çekiyorum. Hani kamera aldım yine. O gelsin. E, tahmini bu videoyu ne zaman çekiyorum? Çarşamba bugün. Cuma günü. Kamera gelecek. Ben bu videoyu büyük ihtimalle montaj programını falan daha yüklemedim. Perşembe atsam. Ee, yeni kameralı video büyük ihtimal pazartesi falan elinizde olur arkadaşlar. Neyse millet bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz like, beğenmediyseniz like ve en önemlisi de abone olup bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. En yakın hoşça kalın. Hepiniz özünüz unutmayın. Peace.